Arkadaşlar merhaba, bütçe çizgilerinde neler gördüğümüzü bir hatırlayalım isterseniz başlangıçta Diyelim ki bir ayda 20 lira kazanıyorum, gelirim ayda 20 lira yani Bir kalıp çikolatanın fiyatı 1 lira ve 1 kilo meyve ise 2 lira Bunu daha önce yapmıştık ancak şimdi bütçe çizgisini çizeceğim bu elimdeki verilerle Bu eksende çikolata miktarı ve bu eksende de meyve miktarı olsun Eksenlerimi de rastgele seçtim. Diğer şekilde de yazabilirdik bunu Eğer gelirimin tamamını çikolataya harcarsam 20 paket çikolata satın alabiliyorum ve burası 10 Eğer paramın tamamını meyveye harcarsam 1 ayda 10 kilo meyve satın alabiliyorum Yani burası 10, ayda 10 kilo eder Dolayısıyla bütçe çizgimiz bu şekilde görünecek Şimdi bütçe çizgimizi denklem olarak ifade edelim Bütçem yani 20 eşittir çikolatanın toplam fiyatı Yani 1 lira çarpı çikolata adedi diyoruz Ve artı meyvenin toplam fiyatı Bunu da 2 çarpı meyvenin miktarı olarak yazıyoruz Eğer bunu çikolata miktarı cinsinden yazmak istersek Her iki taraftan da 2 çarpı meyve miktarını çıkartabilirim Daha sonra ters çeviririm Çikolata miktarı eşittir 20-2 çarpı meyve miktarı ve buradaki bütçe çizgisine ulaşırım Hatırlarsanız eğer kayıtsızlık eğrisi kavramına daha önce değinmiştik Örneğin bütçe çizgimin üzerinde şu noktadayım 18 paket çikolata ve 1 kilo meyve tüketiyorum Bu akla yatkın 18 artı 2 lira toplam 20 lira eder 18 paket çikolata ve 2 kilo meyve Çikolata burada, bu da meyve, yani kilo olarak Şimdi kayıtsızlık eğrisi kavramını bir hatırlamaya çalışalım Aynı toplam faydayı sağladığımız ve Her ikisinin arasında kayıtsız kaldığımız değişik çikolata ve meyve kombinasyonları var Eğer bu noktaları grafikte işaretlersek, bunu beyazla çizelim Bunun gibi görünebilir Diyelim ki bu noktalar arasında kayıtsız kaldım Benim için onu veya bunu seçmek elde ettiğim toplam faydayı değiştirmiyor 18 parça çikolata ve 1 kilo meyve yiyebiliyorum Veya 4 parça çikolata ve 8 kilo meyve seçebiliyorum Bunlar arasında benim için hiçbir fark yok Elde ettiğim toplam fayda Aynı Demek ki aynı kayıtsızlık eğrileri üzerindeki noktalarda Toplam faydamız Değişmiyormuş Şimdi Bu noktalardan herhangi birisinde Toplam faydamı maksimize edebiliyor muyum ona bakalım Bu kayıtsızlık eğrimiz Kayıtsızlık eğrisinin sağ üst tarafındaki her şey tercih edilmeli Daha fazla fayda sağlayacağız Burayı renkle tarayalım Kayıtsızlık eğrimizin sağ üstündeki her şey tercih edilebilir dedik Yani bütçe çizgimizin üstünde olan noktalar Hatta bütçe çizgisinin altındaki bazı noktalar, ki bunlarda para tasarruf ediyoruz, bunlar tercih edilebilir Bu noktaların herhangi birisi toplam faydamızı maksimize etmeyecek Toplam faydamızı maksimize etmek için, bütçe eğrimiz üzerinde kayıtsızlık eğrisine teğet olan, yani değen bir noktayı arıyoruz Sonsuz sayıda kayıtsızlık eğrimiz olabilir Birisi bunun gibi bir diğeri de böyle görünebilir Bunun bize söylediği bu eğri üzerindeki herhangi iki nokta arasında kayıtsız kaldığımızdır Bu bütçe çizgisine tek bir noktada değen bir kayıtsızlık eğrisi var Örneğin bunun gibi görünen bir kayıtsızlık eğrimiz olabilir, bunu Daha canlı bir renkle çizeyim, evet Bu teğet olduğu için sadece bir tek noktada değiyor kayıtsızlık eğrimizin eğimi ki bunun marjinal ikame oranı olduğunu öğrenmiştik. Tam olarak buradaki bütçe çizgimizin eğimiyle aynı. Yani burası bütçe çizgimiz üzerindeki optimal dağılım. Tam olarak burası optimal. Burasının optimal olduğunu nasıl biliyoruz peki? Hemen açıklıyorum. Çünkü bütçe çizgisi üzerinde ve sağ üst tarafta olan başka bir nokta yok. Bütçe çizgisi üzerindeki diğer tüm noktalar bu kayıtsızlık eğrisinin sol alt tarafında kalıyor Kayıtsızlık eğrisinin altındaki alan tercih edilebilir değil, burayı yeşille tarayalım Bütçe çizgimiz üzerindeki diğer noktalardan hiçbirisinin kayıtsızlık eğrisindeki noktalara tercih edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz Buradaki nokta kayıtsızlık eğrisi üzerindeki bu noktaya tercih edilmemelidir Meyvenin fiyatı düşerse ne olur? bir Düşünelim Eğer meyvenin kilo fiyatı 2 liradan 1 liraya inerse ne olur? Hemen cevabını düşünüyoruz. Tabii ki bütçe çizgimiz değişir Bunu da maviyle yapalım Eğer bütün paramızı çikolataya harcasaydık 20 tane çikolata alabiliyorduk Yeni fiyatıyla eğer bütün paramızı meyve satın almaya ayırmış olsaydık 20 kilo meyve alabiliyorduk bu sebeple, yeni bütçe çizgimiz artık buna benzer şekilde oluşacak Evet, buna yeni bütçe çizgimiz diyoruz Peki bu yeni durumda, liralarımızı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Satın alacağımız en iyi kombinasyon nasıl oluşabilir? Tamamen aynı alıştırmayı yapacağız şimdi Bu kayıtsızlık eğrilerinin tümüne ilişkin veriye sahip olduğumuzu düşünelim Öyle varsayalım Yeni bütçe çizgimize teğet olan kayıtsızlık eğrisini bulacağız bu durumda Diyelim ki tam buradaki nokta başka bir kayıtsızlık eğrisini teğet Tıpkı bunun gibi Böyle görünen başka bir kayıtsızlık eğrisi var Diğer koşullar tabi değişmiyor, değişmeksizin diyoruz Sadece meyvenin fiyatındaki değişimin Talep ettiğimiz meyve miktarını nasıl etkilediğine dikkat edelim Diğer koşullar sabit unutmayalım Zira yeni bütçe çizgimiz üzerinde, yeni optimal harcama noktamız burası Burası da yaklaşık olarak 10 kilo meyve gibi görünüyor Yani diğer koşullar değişmedi Meyvenin fiyatı 2 lirayken, talep edilen miktar 8 kiloydu Meyvenin fiyatı 1 liraya düştüğünde, talep edilen meyve miktarı 10 kilo oldu Aslında şu anda yaptığımız şey, bence aynı fikirlere değişik yollardan, değişik açılardan bakmaktır daha önce harcadığımız her lira için sağladığımız fayda açısından bakmıştık ve Bunu nasıl maksimize edebileceğimizi düşünmüştük Fiyatları değiştirerek bundan bir talep eğrisi oluşturmuştuk Şimdi farklı bir açıdan bakıyoruz ancak aslında bunlar tamamen aynı düşünceler Pek çok kayıtsızlık eğimi olduğunu varsayarsak Fiyatlardaki bir değişimin bütçe çizgimizi nasıl değiştirdiğini ve bunun da Belirli bir maldan isteyeceğimiz optimal miktarı nasıl değiştireceğini görüyoruz Örneğin bunu yapmaya devam ederek yeni talep eğrimizi oluşturabiliriz Meyve için yeni bir talep eğrisi oluşturabilirim, bu talep eğrisi üzerinde en az 2 nokta var Eğer bu meyvenin fiyatı ve bu da talep edilen meyve miktarıysa Bu durumda fiyat 2, miktar ise 8 olacak Fiyat 1 leri olduğunda talep edilen miktar 10 kilo oluyor. Bunları devam ettirirsek eğer yeni talep eğrimiz bunun gibi görünecek.